Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Ekim 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Geçtiğimiz ay burcunuzda bir yeni ay yaşandı. Ve artık kendinizi yenilemeniz, değiştirmeniz, güncellemeniz gereken konularda umutlu başlangıçlara imza attınız. Ancak tabi bu süreçte Merkür retro pozisyonda olduğu için... Biraz zorlanmış olabilirsiniz. Ekim ayında ise birçok gezegenin retro hareketi tamamlanıyor ve tutulmalar döngüsünü başlatıyoruz. Ekim ayı gümbür gümbür geliyor sevgili terazi burçlarım. Ekim ayı gündemine geçmeden önce kanalıma abone olarak videoları beğenip yorum yapıp paylaşarak destek olan ve beni instagram hesabımdan takip eden herkese teşekkür ediyorum. Ve hemen Ekim ayı gündemini siz sevgili terazi burçları için yorumlamaya başlıyorum. 1 Ekim tarihinde Venüs, Jüpiter karşıtlığı yaşanıyor ee, sevgili terazi burçları. Dikkatli olunması gereken bir süreç. Venüs zaten sizin burcunuzda oldukça iyi hissediyorsunuz kendinizi. Ee, Venüs e, yaratıcı gezegeniniz e, en mutlu olduğu alanda ve kişisel bakımınız, imajınız, görünüşünüz, auranızla alakalı pozitif etkileşimler çalıştırıyor. Ancak Jüpiter'in her ne kadar iyicil bir alanda olsa da e, yükselenize karşıt yapıyor oluşu. ikili ilişkilerde abartılı durumlar e, zorlanmalar yaşayabilme ihtimalini artırıyor. Bazen bir mesele umduğunuzdan e, daha büyük e, bir noktaya gelebilir ve bunlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bu noktada ılımlı ve uyumlu olması gereken taraf siz oluyorsunuz sevgili terazi burçları. 3 Ekim tarihinde Merkür Retrosu bitiyor. Burcunuzda e, gerilemeye başlayan Merkür Başak Burcu'na kadar gerilemişti 12. evinize doğru bir geçiş yapmıştı. Şimdi ise tekrar Başak Burcu'nda düz seyrine başlıyor olacak ve e, tabi Ekim ayının 10'una kadar da Başak Burcu'nda kalacak 12. evinizde. Biraz içe kapanmak isteyebilirsiniz, kendinize yemelmek isteyebilirsiniz. Rüyalarınız çok etkili olabilir. Geçmişi çok fazla düşünmeye başlayabilirsiniz süreçte. Akabinde e, Merkür tekrar birinci evinize geçiyor ve e, kendinizi çok daha rahat ifade edebilir, e, anlatabilir bir hale geliyor olacaksınız. 9 Ekim tarihinde Plüto retrosu da bitiyor e, sevgili terazi burçları. Plüto zaten uzun yıllardır oğlak burcunda sizin dördüncü evinizde. Özellikle kökten değişim, memleket, ev, yuva, aile, ebeveynler döngüsünde köklü değişimler yaşattı size. Artık Plüto Oğlak sürecinin de son demlerindeyiz. 2023 e itibariyle Plüto da burç değiştirecek ve Kova burcuna geçecek. Burada özellikle geçtiğimiz aylarda retro pozisyonda olan Plüto bu alanlarda aileniz, kökleriniz, yuvanız, konfor alanınızla alakalı bazı sorgulamalara sebebiyet vermiş olabilir. Yani olduğunuz yerden kadar mutlusunuz, ailevi bağlarınız sizi aşağı mı çekiyor yoksa burada kopamadığınız, bırakamadığınız şeyler mi var? Köklerinizle alakalı bazı sorgulamalar yaşamış ve karmik dersler ile baş başa kalmış olabilirsiniz. Şimdi Plüto retrosunun bitmesiyle beraber süreç çok daha rahat ilerleyecek. Çünkü ne yapmak istediğinizi biliyorsunuz, nasıl hareket etmek istediğinizi biliyorsunuz. Kararlarınız daha net, daha keskin ve daha doğru olabilir bu süreçte çok fazla savrulmayacağınız artık dersleri alıp yolumuza devam edeceğiniz bir dönem başlıyor olacak 9 Ekim tarihinde aynı zamanda Koç burcunda bir dolunay var bu Dolunay 16 derece Koç burcunda sizin 7 evinizde etkili olacak ve şiron'la kavuşumda Dolunay uzun zamandır şiron Koç burcunda 7 evinizde. ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında Sizleri biraz zorluyor sevgili terazi burçları. Burada özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında önemli etkileşimler var. Belki bir ortaklık son bulabilir. Evlilikle alakalı gündemlerde netleşmeler, tamamlanmalar ve karar aşamaları etkin olabilir. Bu bağlantılarla beraber özellikle yeni bağlantılar kurmak... Gidişat hakkında kararlar vermek önemli olacak. İlişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bazı düşmanlıklar varsa bunlarla yüzleşebilirsiniz. Aynı zamanda ilişkileri şifalandırmak adına da çalışacaktır. Yani bir yara açılıyorsa onun şifası da beraberinde gelecektir sevgili terazi burçlarım. 11 Ekim tarihinde Merkür burcunuza geçiyor ve tekrar retroya başladığı alana. Burada özellikle Ağustos ayı gündemleriniz Tekrar karşınıza çıkabilir. Artık yeni kararlar, yeni fikirler, yeni projelerle Ekim ayını başlatıyorsunuz. Kendinizi ifade etmeniz gereken alanlarda çekinmeyeceğiniz, daha anlaşılır olacağınız bir süreçte 11 Ekim tarihi itibariyle aktif olacaktır. 12 Ekim günü ise oldukça etkili. Biraz karışık enerjiler var açıkçası. Yoğun enerjiler söz konusu. Öncelikle Mars-Neptün karesi, Güneş-Merkür karşıtlığı ve Güneş-Satürn üçgeni söz konusu. Burada bilansa e, Merkür-Jüpiter karşıtlarında tekrar ikili ilişkilerde büyüyecek meselelere sebebiyet olması durumu söz konusuyken Mars-Neptün e, karesi de aşk, ilişkiler, çocuklar, cinsellik konularında bazı yanılsamaları tetikleyebilir. Burada bilhassa e, eğer gizli bir takım işleriniz varsa Flörtleriniz varsa bunlar açığa çıkabilir. Keza siz bir takım sırlar öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda mali anlamda almış olduğunuz riskler varsa, spekülatif yatırımlar varsa, kanma, kandırılma, dolandırılma gibi etkiler de aktif olabilir. Aman paranıza sahip çıkın bu süreçte ve çok fazla spekülatif konulara dahil olmayın derim. 14 Ekim'de başlayan ve 19 Ekim'e kadar devam eden süreçte gökyüzüne çok güzel enerjiler var. Venüs-Satürn üçgeni, Güneş-Mars üçgeni, Venüs-Mars üçgeni yine terazi burcu. Burcunuzda meydana gelen etkileşimler bunlar ve kendinizi gerçekten muhteşem hissediyorsunuz. Harika girişimlerde bulunabilirsiniz. İmajınız değişiyor, güzelleşiyorsunuz. Auranız yükseliyor, güzelleşiyorsunuz derken Kadın erkek herkesin kapsayan bir enerjidir. Güzelleşmek, iyi hissetmek. Ve burada e, özellikle e, derin paylaşımlar, insanlardan gördüğünüz destekler, e, desteklendiğiniz alanlar, iş hayatınızla alakalı kalıcı başlangıçlar noktasında da şans sizinle beraber olacaktır sevgili terazi burçları. Ancak 20 Ekim civarında e, yine benzer enerjilerin plüto ile karesi ailevi konularda sert durumlar ile karşı karşıya kalabileceğinizi gösteriyor. Belki ebeveynlerle sorunlar yaşayabilirsiniz. Belki evinizle alakalı problemler olabilir. Belki bir taşınma konusu gündeme gelebilir. Bununla alakalı köklü değişimler etkili olabilir. Yani köklü değişimler yapmanız gerekebilir açıkçası. O yönden biraz aile için meseleleri tolere etmekte fayda olacaktır gibi gözüküyor. 23 Ekim'de Satürn Retrosu bitiyor. Artık e, derin bir e, nefes alabiliriz. Çünkü Satürn Retrosu bizleri ciddi anlamda yordu ve zorladı. Biliyorsunuz Satürn, Karman'ın gezegeni. Retro pozisyonda olduğu zaman karmik etkiyi ikiye katlıyor. E, Kova burcunda yaşandı bu retro hareket ve e, sizin haritanızın 5. E, evinde etkili olduğu özellikle. E, aşk hayatınız, çocuklar, hayattan tat almak, keyif almak, uzun zamandır hayattan tat almıyorum diyen terazi burçları olabilir. E, kendimi mutlu edecek e, eylemlerde bulunamıyorum. Hobilerim var, e, yeteneklerim var ama bunlar için bir şey yapamıyorum. Aşkı yaşayamıyorum, eğlenceyi yaşayamıyorum gibi e, durumlar varsa aslında geçtiğimiz aylarda yaz ayları itibariyle bu alandaki yanlışlıkları fark etmiş olabilirsiniz. Bu konudaki sorumluluk duygusu size ağır gelmiş olabilir ve kendinizi mutlu etmek için neler yapılması gerekiyor? Bunların artık cevabını almaya başlamış olabilirsiniz ve süreçte artık kendi mutluluğunuzu çalışarak, çabalayarak inşa etmeye başlayacaksınız. Uzun süreli ilişkiler, çocuklarla alakalı sorumluluklar noktasında da daha profesyonel bir bakış açısı elde edebilirsiniz. 23 Ekim tarihinde aynı zamanda hem Venüs'ün hem de Güneş'in Akrep Burcu geçişi etkili olacak. Demek ki artık Ekim'in son haftası itibariyle gündemimiz biraz daha mali konulara odaklanıyor. Kazancımız artabilir, yeni kazanç kapıları elde edebiliriz, özgüvenimiz tazelenebilir, kendimize e, duymuş olduğumuz güven, özdeğerle alakalı e, farkındalıklar artabilir, çoğalabilir gibi gözüküyor. Ve zaten 25 Ekim tarihinde akrep burcunda parçalı bir güneş tutulması yaşayacağız. Bir derece akrep burcunda meydana gelecek bu güneş tutulması. Sizin haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Burada özellikle kendi değerinizi keşfetmeye başlıyorsunuz sevgili terazi burçları. Ben ne kadar değerliyim, ben neyi hak ediyorum noktasında. Önemli kadersel bir başlangıçtan söz edebiliriz. Bununla beraber parasal durumunuz, mali kaynaklarınızla alakalı da Güzel ve kadersel başlangıçlar etkili. Burada tabi Venüs'ün ve Güney Ay düğümünün bu güneş tutulmasına etkili olması. Özellikle kendi yeteneklerinizi ortaya çıkarabileceğiniz, kendi kabiliyetlerinizi sergileyebileceğiniz yeni iş olanaklarını karşınıza çıkarabilir. Kadınlarla alakalı temalar olabilir, kazançlar artabilir, harcamalar artabilir, işinize yatırımlar yapabilirsiniz. Aynı zamanda burada mali anlamda yeni başlangıçlar noktasında süreç Tabii ki sizin çok istediğiniz ve planladığınız şekilde olmayabilir ancak kadersel anlamda yaşanması gereken bir ticari başlangıç var gibi gözüküyor 27 Ekim tarihinde retro Jüpiter'de balık burcuna gerilerken burada özellikle Jüpiter'in koç burcuna geçmeden hemen ev var Nisan 2022 civarında yaşamış olduğunuz gündemleri Şöyle bir gözden geçirin. O zaman hangi fırsatlar karşınıza çıkmıştı? Belki yeterince risk alamadınız. Ee, belki bir potansiyel vardı, açığa çıkmadı. Bunlarla alakalı yıl sonuna kadar 2 aylık süreçte kendinizi gözden geçirme. Ee, eğer yakalayamadığınız fırsatlar varsa, kaçırdığınız fırsatlar varsa ikinci bir şans elde etme imkanı da yakalıyor olacaksınız. Ee, riskli alanlarda bilhassa. 27 Ekim tarihinde aynı zamanda merkür Plüto karemiz var. Yine ailevi konularda biraz manipülasyon var, ani kararlar, keskin virajlar söz konusu olabilir. Bilhassa ebeveynlerle bir takım güç mücadeleleri, ego savaşları etkili olabilir gibi gözüküyor. Kalp kırmadan süreci yönetmek etkili olacaktır. Eğer bir taşınma gündemi, bir yer değişikliği gündemi varsa bununla alakalı tabii keskin bir haber gelebilir, birden düzen değişebilir. Ani kararlar alınması gerekebilir ama yine de iletişim dilimizin biraz daha yumuşak olması gerekiyor. Biraz daha sakin kalabilmemiz gerekiyor. Ekim ayı hiçbirimiz için çok da kolay ve keyifli olmayacak. Çünkü tutulmalar sürecini başlatıyoruz. Haliyle kadersel döngülerle mücadele etmek planları aksatırken hepimiz biraz sarsılabiliriz. Evet, 29 Ekim tarihinde Merkür'ün akrep burcu geçişiyle beraber parasal konularda çok güzel bir süreç başlıyor olacak sizin için. Sevgili terazi burçları ve ay sonunda 30 Ekim tarihinde meşhur Mars retrosu başlayacak. 25 derece İkizler burcunda. Zaten Mart 2023'e kadar Mars İkizler burcunda ee, sizin haritanızın 9. evinde etkili. Demek ki burada e, özellikle inançlar Kendinizi çizeceğiniz yeni yollar, seyahatler, yeni insanlar, yeni bakış açıları, fikir paylaşımları gibi alanlarda belli bir ivme kat ettiyseniz artık durup bunları özümseme, hazmetme, sindirme zamanı. Yeni adımlar atmayın. Yeni yollara gitmeyin. Ee, tabii ki büyük yollardan bahsediyorum. Ruhsal yolculuklardan bahsediyorum. Bugüne kadar öğrendiklerinizi şöyle içinizde bir hazmedin, yerlerine koyun, odalara yerleştirin ve sonra artık yeni yıl itibariyle tekrardan eylemsel enerjiye geçiş yapabilirsiniz sevgili terazi Burçlarım. Evet Ekim ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım çok keyifli bir ay olur sizler için. Kanala abone olan, videoyu beğenen, yorum yapan, paylaşan, beni takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.